2019 Antalya, Kumuca'dayız. Yanımızda evet. rekor gelişim müşterimiz Özcan e, Nacakçı. Nacakçı evet. Burada domates seralarında rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Hı hı. E, Özcan abi ne oldu? Bu sene neler gördük? Ürünümüzü kullandınız. Kullandık. Toprağınızda ne değişim oldu? Yir, 25 Ağustos buranın dikimi. Çeşit neydi bu çeşidimiz? Gülizar, pembe, Gül, domates. pembe domates. Gülizar. E, 25 Ağustos'ta hani, attık tavaların üzerine e, dönüme iki kova gibi uygulama ee, şimdilik iyi şu andaki gidişatımız var mı? Var mı toprakla ilgili gözleminiz yani bir farklılaşma yani, vesaire? Önce biraz şöyle. daha Hani bu kadar da olmasa biraz kabaydı ama şimdiki dün sulama yaptık burayı. Hı -hı. Şöyle e, biraz daha daha iyi Saçak atım oldu. Bir tabarma olsun toprakta. Hı -hı. Gözlemleyebildiğimiz. Yani nemi koruyor biraz evet. daha tavlılık yükseldi. Hı -hı. Şimdi domates anlamında bu iri bir çeşit Gülizar şöyle Hı -hı. pembe gösterelim. Ee, bu Ocak ayı gibi zaten burası Hı -hı. bitiyor. Ocak sonunda. Ee, dün de burada, dün düşündüm. de burada bir toplama yapılmış. Şöyle gösteriyor. aceta giden, indik. iri bir çeşit. Ee, peki mal kalitesi anlamında ne düşünüyorsunuz? Burada e, ürünün toprakta çalışması, bitkin gübre alımını evet. arttıran bir ürün. Ee, burada sulama ile ilgili mesela su verdiğinizde, Hı, bir sıkıntımız yok hani. Öyle sulama top... aralığında uzama oldu mu mesela? 3 günde 5 günde gibi kıyasladığınız zaman öyle bir şey Öyle bir e, kıyaslama yapabildiniz mi? Kıyaslama yaptım hani normal verdiğim zamandaki verdiğim suyu alımı daha kolay oldu. Gibi. Suyu alımı daha kolay oldu. Hı -hı. Verim evet. anlamında ne söyleyebilirsiniz? Yani artısı olarak? Şu anda gidişatımız iyi inşallah hani tam Ocağın sonunda geçen yılda yani gidip, gerçi... bir kıyaslama Şöyle yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Yürün, yürümüş gidiyor yani. Tepelere kadar evet. yani. Çok sonlandırdık. Şurada, şurada Gene de, gene de şey. tutum var. gene de evet. devam ediyor. Şöyle biraz tamam. daha gidelim oraya doğru. Göstererek gidelim. Şöyle yani. Tabii tekleme olsa daha, daha farklı oluyor da. Evet. Biz hani altlar yaptık, şuralarda Siz yapılmadı. şey söylemiştiniz. Yani normalde burada belli bir tane almanız gerekiyor. Hı hı. Doğru mu? Şu an otohaneyi herhalde çok çok fazla açtık. He, tabii. Şu andaki gidişatımız iyi. Yani e, Normalde sezonu bitirmiş sayılıyoruz aslında. Şey anlamında. Şöyle gidelim. Bu şekilde gösterelim. Yani. Tabii bura dün toplandığı için. He, dün aslında toplandı. e... Bak şurada mesela şey yapmışız. Çatallama. Aslında hani bu iri çeşit için uygun değil de. Biz yaptık bir görelim şey yapalım diye deneme yaptınız. Sonlarda ama yine de tutmuş bak, üstlerde. Şöyle daha rahat olur bir şey yapsak. Şuradan bak, çatal yapmışsınız. Hı. Şuradan bir ayrı çatal yapacağız, buradan yapacağız biz de buradan. Bakalım üç ya, üç yerden. Göreceğiz artık. Ama bak şimdi bu çatalda var. Evet. Şu çatalda var. Şu çatalda da var. Baktığımızda. Hepsi de var. Şu ayrı. Bakalım bu biraz. Fazla koyduğumuz bir çatal oldu, bir hmm. gözlemleyeceğiz sen. Yani. Ya bunu ben genel manada üreticilere öneriyorum. Bence de doğru bir hareket. Bazen Hı. dipten yapın diyorum, üstten yapın diyorum. Şuralarda zaten ilk şeyimizde biraz ağaç söylüyor zaten, Hı -hı. zayıf gittiği gözlemleniyor. Şurada Tabii oradan sonra kurtarmış kendini. Herhalde verdiğimiz şeylere alımı daha da kolaylaştıkça üstü daha da güzel olmuş yani. <gülüyor> Rekor gelişim tavsiye eder misiniz? Tabii. Öncelikle kumucaları. Ee, ederiz Antalya'daki serer üreticileri Türkiye'deki se üreticilerine i̇yi, iyi bir ürün tavsiye ederiz bu yıl mesela kullanacak olduğumuz farklı şeylerden e, ziyade bunu kullandık hı hı. Buyur burada samara kullandınız mı bu sene? Bu yıl kullanmadım. kullanmadım. Önce devamlı az bir şekilde rutin şekilde kullanıyorduk. Ama bu sene kullanmadınız. Bu yıl kullanmadık. O şekilde bir gözlemleyelim. Ee, bir su alamamız normal. Gayet Hı. güzel. Toprağı. Meyve düşüş. irleşmesi iyi. Kalitesi iyi. Yani burada e, beslen bir ağaçta bu kadar. Dört çatılı Hı -hı. bırakıp da iki domates de irleşmeye başlamış. Evet. E, şuradan şunu da bir gösterelim. Şurada hafif bir kızargınlık başlamış Hı -hı. şöyle. Dün toplandı bu. <gülüyor> Dün toplanmış bir şey. E, bir gün... Bu şekilde. Gülizar diye geçiyor. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Serunuzu gezdirdiniz bize. Sağ olun Allah ee, razı olsun. Bol bereketli olsun diyelim. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Verimli gördüğümüzü tüm çiftçi arkadaşlarımız, arkadaşlarımızla paylaşmak bizim